bugün 3 ağustos 2021 salı Mars günündeyiz İkizler burcundaki ay sosyal ve değişken enerjiler veriyor sabah saatlerinde ay kova burcundaki Satürn'e üçgen açı yapacak güne başlarken daha disiplinli ve organize olabilir planlı hareket edebiliriz belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için çalışmaya istekli olabiliriz. İkizler burcundaki ay ile Aslan burcundaki Güneş ve Merkür arasındaki olumlu açılarda duygusal ve zihinsel olarak daha dengeli olmamıza yardım edebilir çevremizde uyumlu iletişim kurabilir kendimizi doğru ifade edebiliriz keyif aldığımız faaliyetleri yakın ilişkilere zaman ayırabilir doğada zaman geçirebiliriz para ve maddi kaynaklarımızı doğru değerlendirebilir keyifli alışverişler yapabiliriz akşam saatlerinde ise İkizler burcundaki ay Başak burcundaki Venüs de dik açı yapacak İlişkilerde dengeyi sağlamak duygularımızı ifade etmek için çaba göstermek gerekebilir fazla talepkar olmak yerine paylaşım yapmaya önem vermeliyiz sosyal ortamlarda ise hızlı gelişmelere ve değişimlere uyum sağlamak gerekebilir Bugün Aslan Burcundaki Merkürle Boğa Burcundaki Uranüs arasındaki dik açı kesinleşiyor. Zihinsel ve entelektüel konularda hızlı ve beklenmedik gelişmeler olabilir. Bireysel ve özgür tavırlar artarken, zaman zaman isyankar ve inatçı da olabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.